oyunları neden kötüdür? yaklaşık oyunları yapan bu doğru değil. bütün firmaların kopyalaması mı bir kötü kötü grafikler iki teknik problem mekanikler şulara aynı. bu reklamlarladur mobil oyunları y <gülüyor> sahne oynamıyorsun oyunu video videoda bu oyunu oynadım hiç öyle bir şey de değil baslama rağmen oyunu tıkladılama niye salgılamış Evet tabi ben 2020'de bu oyun ayrıdum far. Bu hiper basitliği oyunları oynadım. Resmen kusacak hale geldi. Oyunda tekstör yok. Sadece renkler var. Modellemeler kötü. Düşük blokonlu. Tabii ki mm'de bana gına gelmedi. 2021'de bana gına geldi. Bu oyun yüzünden de prosona girdim. Bir fortnite gördüler. Sürekli gereksiz günceleştirmeler yapıyorlar. Eğer siz mobil verip olsanız. Başlangıç kitlerden başlayalım. Number one. Bu oyunun dündüz hali ama sağ sola dönmesine gerek yok karakterin. Hatta bu videodaki gibi bu oyundaki mekaniği gibi yapabilirsin. Tay gibi bir lobiyi de yapabilirsin. Number da ekstra çok gerek yok. Hatta hiç yok. Modelleme sadece renk artı Namda cliff. Mepe çok uğraşma ne olursun. Neden mi? Mobil sektöründe gerek yok. Şimdi part 2 değil. Uyuyarken beni yorma. Oyununu çok düşünmene gerek yok. Number 2 Hiç zor olmasın, üçlü olsun güçlü olsun. Sonuçta 21 yıldayız. Sonuçta bebeler de oynasın demek. At da oyun ten oynasın. Yani hiçbir şey yapmasam bile onun ten tenine gitsin. Number 3 Görgeler, ışıklara bir şey yapma. Mazda'la oyunun dostlarlar, bozulur. Belki şirketinde batar. Genel stüdyo fıt bırak. Şimdi siz zaman nasıl bir kurallar söyleyeceğim. Rıklama buzu gibi olacak. Defiyemen sıcaksın ama daha olsun, başkasına yaptıracaksın. İşte bu kadar. Oyunun neye benzedi? Eski oyunlar gibi dandik bir oyun oldu. Mesela daha fazla mı Mobil popları, hepsinin 10 olması, dandik olmaları, sorun Belki eski oyun oynarım diye monitörü aradım. Temizliğine oynadım sıkıcı geldi. Uyduğu o yüzden ben aydaşça ah, erteledim. Sonunda bir de kaldım. fark attı. Kötüydü ama neyse. Sadece oyunlar da değil, uygulamalar ve sitelerde de bozuk. Mutlu sektörü bura kadar kaliteye düştü. timin Zenbox oyunlardan Gerizmode'un Minecraft'ı Limit'lı li versiyonu aldı. da daha Sıkıcı Uyla versiyonu. Ve de Market uygulamaları. Google Play oldukça sorunlu. Eski telefon tabletlerde her gün uygulama günceleştirilmesi Google. İhbar basit oyunları oynar çünkü Google Play para veriyor. Galaxy Store, silinemeyen bir virüs. Önce eleştirmeyi kandırırsam sürekli belli olmayan zaman geri yüklüyor. Zaten tüm senin kullanmadığı dandık oyunlarla dolu bir kokopteydir. Mesela HV'nin marketi. İlk başta 2020'de sadece dandık oyunlarla doluydu. Şu an ise oyunları oyunlar var. Teme marketler virüsü ve dandik oyunlarla dolu. Hepsinin bir ortak adası varsa hepsinin dandik oyunlarla dolu olmaları. Mesela ben hiçbir portmanda görmedim. Mobil için yapılmış bir PC portları. Mobildeki aynısının düz porttu. Yapan oyunlar var. Diablo, Poloatan gibi. Tuşları bile kaldırmadılar. <gülüyor> senet mitinden süvenen olmaz ama en iyi mobil şirketisiniz. Ama bütün mobil şirketleri benim oyunlarımı bin yıl şeyler yapamazlar. Level Design'den tut. Mükemmel olması için çaba verilmiş tutku duyabildiğin hayatımdan çok zamanları vererek yaptığım oyunlar bin kat daha iyi ama işe bak ki bir sürü oyunlarım var bunların oyunları. Hiçbir şey yok çünkü bu kişilerin nerede para para tutkusundan başka bir şey duy duyamıyorsun. Oyun yapmayı bilmeyen kişiler oyun yaptığı için böyle oluyor. Ben de yapmaya çalıştım Paintten çizdim bu kodat motoruyla yaptım ama pek yapamadım. Fener'de yaptığım ilk modelleme beğendim. Material sorunu yüzünden Batıyordum, sildim. Zaten bu oyunları başkaları yapıyor. Yayıncı firmada yayınlıyor. Şimdi biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Mesela reklamlar. Ben ilk defa bir firmanın uğurluğum bu kadar reklam görmedim. Hatta ne iç. Bir dosya etme programı değil mi? Zaten öyle ama. Bir an bir şey tıkladım. Onda reklam açtı bana bir saniye. İyi taktik. Mesela temizliğici programı. Mekafenin ikincisi ama sadece reklam bu versiyonu. Hiçbir şey temizlemiyor, sadece reklam gösteriyor. Zaten alıp olmadığı gerde çalan bu zil sesi, şovma şey şirketler gibi şirket yok. Şöyle bir şey o şu reklamları yapın. Yapmaya başladıklar. arka planda oluyor. Birlikte yeni kekliyim. Hiç bu kadar rahatsız olmamıştım. Bir nefesinden gördüler. Oyun bulmaca Niye gösteriyor aslında? Aslında bu tür oyunlar yoktu. Aslında oyun şeker patlatma. Ben 11 yaşındaki olanları döptüm. Hazır poziden yapabiliyordum. Hatta size o zaman çıkıcı bir şey nereden söyleyeyim? Telefondan mobil port yapamıyorsun. Hatta fark etmişseniz. Bildeki portlar son zamanlarda çok bozuk. Geliştireceği bu mobil sektörünün çok da kaliteli geliştirmelerine gerek yok. Bu mobil sektörünün bütün oyun yapma gereksiyonları unuttum. Oyunlar resmen 40 yıl 20 yıl sinirleri de geliştirmek. Oyun tasarımı, level düzen, her şeyi unut, hatta sesleri bile unut. Lan size şöyle bir full yaptım, o oyunda ses yoktu. Odu'nun ilk başta oyunlarıydı. Yetmedi mi bu hocam oyunları yapmak? Reklamda bir oyunda sürekli fail yapıyorsun. Zamanında tıklıp kalmış, geriden gelip köylü fragmanı o kadar battım ki oyun oynuyordum. Şöyle düşünün, bütün mobile football'ların uygulama geliştiriciler hepsine sönmek istedim. Reprezi. İç ve hayal gücü beri yok. Bunların biri. Evet, bu hafta dakikalık videoyu da 6 günde bitirmek. Kar karizma. Bu sandık tank geliştirmesi gibi ettiğini videolar boş What the dog doing?